Evet, Gelecek Bilim'de'ye hoş geldiniz efendim. Ben Cevdet Acarsoy. Gelecek Bilim'de kanalının hem kurucusu hem de yayıncılarından biriyim. Bugün yine çok güzel bir bölümümüz var. Çok keyifli bir bölümümüz var. Evet, konuğumuz da geldi. Hemen davet ediyorum kendisini. Ee, bakayım, bakayım, bakayım. Evet, hemen derdim. Kendime doğru da çevireyim efendim. Çok güzel bir bölümle karşınızdayız. Çayınızı kahvenizi alın ve Cevdet Canan'a geldi. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? İyidir vallahi. Hayatımda çok nadirdir bir başkasına Cevdet değil. <gülüyor> Çünkü bu isim galiba son temsilcileri oluyoruz. Kimse bundan sonra adına, oğlunun adına ya da kızının adına Cevdet koymayacaktır diye düşünüyorum. Evet, evet, evet. Cevdet Bilim'de yazmışlar aşağıya. Evet, yani öyle oldu bugün. <gülüyor> Cevdet Çarpı 2 evet. ile Adaşım'la beraber yayındayız. Ee, dedeler Sofrası'ndan, Geek Yapar'dan bildiğimiz, Crossover talks'tan bildiğimiz ee, sizle yayındayız hocam. Instagram yayınları e, ne alemde? Galiba yapıyordunuz siz de Dedeler Sofrası'ndan. Ya biz geçen dedeler olarak deneyelim dedik de dört kişi böyle güzel güzel yapalım diye. Fakat Önce internet bağlantısından şüphe ettik. Sonra anladık ki bizce telefonlarımız biraz eski diye 4 kişi kaldırmadı. Bunun işletim işte <gülüyor> ee, Birimizde iyi bir telefon vardı. Diğer üçümüzdeki telefonlar eskiydi. Bence <gülüyor> o yüzden yapan nasıl yapıyor bilemiyorum. Biz yapan, beceremedik yani bir türlü olmadı. Evet, evet. Çok nazlı. Instagram o konuda biz çok YouTube'dan, Twitch'ten yayın yapıyoruz ama... O birazcık nazlı e, bu konuda. Şimdi formata geçmeden önce çok teşekkür ediyorum kabul ettiğiniz için. Rica ederim. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Süper. Ama e, şöyle yapalım. Sizi tanımayanlar varsa e, izleyicilerimizden onlara biraz kendinizden bahsetmenizi. Yani benim bildiğim kadarıyla oyuncusunuz, tiyatro yönetmenisiniz. Aynı zamanda YouTube'da, Twitch'te işler yapıyorsunuz. Ama bunların haricinde belki bilinmeyen yönleriniz varsa e, bir tanıyalım evet. sizi. Yani tabii yani insan hani kendisinden nasıl bahsede, bahseder pek bilemiyorum ama e, bu saydıkların hepsi doğru hocam, bunları yapıyorum. Bunun dışında Hı -hı. bir takım özel işlerim vardı, işte biraz etkinlik vesairelerle ilgili. Fakat son zamanlarda malum durumlardan ötürü buralardan pek e, iş gelmedi açıkçası. O yüzden biraz daha işte bu dijital medyaya, dijital medya geleceğine yatırım yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Hı -hı. E, elimden de benim e, biraz elim ağır yavaş yavaş geliyor ama geliyor <gülüyor> süper süper e, şimdi o zaman ben istiyorsanız formatımızdan biraz bahsedeyim tanıtayım e, izleyicilerimize de. de biliyorum feyfi de izliyorum bu arada ama izleyicilerimiz oh, çok, teşekkürler. çok teşekkürler çok teşekkürler hocam ee, hemen o zaman hızlıca e, devam edelim. Gelecek Bilim'de izliyorlar, ilk defa izleyenler. Gelecek Bilim'de bir bilim iletişimi platformu. YouTube'da, Twitch'te canlı yayınlarımız var. Bilim temalı, bilim insanlarıyla. Spotify, Apple'da, Google'da dinleyebiliyorsunuz bunları. Bilim yazıları var sitemizde, Çeviri ve Özgün. Kırk'ın üzerinde gönüllümüzle bunu gerçekleştiriyoruz, bütün bu operasyonu. Mesela bu yayının kaydı YouTube'a gidecek. Bunu yapan reji ekibimiz, bu yayının duyurusunu yapan sosyal medya ekibimiz gibi. iOS ve Android uygulamalarımız var. Mesela uygulama sahipleri bu yayınla ilgili bildirim aldı ve bildirime dokunduğunda direkt Instagram'a geldi, yayına geldi. Daha detaylı bilgi için sitemize bakabilirler. nokta.net. Peki, bu programda ne yapıyoruz? Ünlü bilim programında bilimi gündeme almaya çalışıyoruz. Sizin gibi sosyal sorumluluk bilinci olan ünlülerimizle, onların takipçilerine böyle bir saatlik bir bilim molası verelim. Gündem zaten çok yoğun, çok karamsar hem politik Abi. hem e, Türkiye'nin hem dünyanın. Biz de biraz mola verelim, biraz bilimsel e, mecralara doğru kayalım, hayal gücümüzü çalıştıralım istiyoruz. E, bu şekilde üç bölümümüz var. İlk bölümümüz derin sorular. Dilerseniz direkt başlayalım. Buyurun efendim. Tamamdır. Ben e, Cevdet Hoca'nın cevaplarını merak ediyorum açıkçası. Diğer yayınlarındaki uzun e, ve felsefi yorumlarından sonra bu sorular herkese aynı soruları soruyoruz ama çok farklı <gülüyor> güzel cevaplar alıyoruz. Beklentiyi de yükseltmeyeyim. Ama ilk soruyla gelelim yine. Bilim insanlarının hemen icat etmesini istediğiniz 3 şey nedir hocam? Valla ee, aslında şöyle söyleyeyim. Ee, şimdi Pek çok insan şey demiş aslında, ee, biraz takip ettiğim kadarıyla, ışınlanmayı keşfetmek istediğini söylemiş. Hı hı. Fakat ışınlanma benim de tabii her zamanki, her zaman hayallerimden bir tanesi ama bu ışınlanma dediğimiz şey aslında biraz Star Trek'teki gibi ışınlanma mı yoksa hı hı. bizim kopyamızı mı çıkarıyor konusunda soru işaretleriyle olmakla birlikte sanki ikincisi daha şimdiki bilimin aklının alabileceği bir konuymuş gibi geliyor. Hı -hı. Bir biraz daha hani zor. Ama ben bu ışınlanma diyip geçmek istemiyorum. Bak bir arkadaşım uzun zaman önce şöyle demişti. Işınlanma dediğin öyle bir şey ki. Şimdi bunu sen e, mesela şöyle de kullanabilirsin. Düşün ki hocam herkesin poposuna e, ışınlanma cihazı takıyoruz. Bir Hı -hı. nanoteknolojimizde küçük bir ışınlanma cihazı takıyoruz. Hı -hı. Ve herkes dışkısını canı istediği zaman istediği yerde o ışınlanma cihazından şak diye geçirebiliyor. Hı -hı. Ve onlar da bir tane fabrikada toplanıyorlar. Oradan da gübre olarak hayatlarına devam ediyorlar mesela. İşte böyle ışınlanmayı bu tarz, dü tarz düşündüğün zaman çok güzel yerlere gidebilir bu ışınlanma hikayesi. Hı hı. Öteki bir an önce artık keşfedilsin klonlama. Hı. Ama bu klonlama dediğimizde aslında işte benden bir tane daha olsun kafası değil de daha çok. işte Organlarımızı vesairelerimizi tekrar hı. yani yaşam standardımızı yükseltmek. Ve tabii ki uzatmak için elimizden bir şey geliyorsa yapalım ya yani Bununla ilgili böyle bir sürü şey tartışması da var elbette ki işte ahlaki e, düzeyde tartışmalar da var. Hiçbirini kabul etmiyorum yani ahlaksız Hı -hı. insan eline bilimi geçirince de ahlaksız olabilir. Bu yapabileceğimiz Hı -hı. bir şey yok. Neticede dini geçirince de ahlaksız olabiliyorsa pekala bilim için aynı şey geçerlidir. Diye bilim bir araç nasıl kullanılacağı değil mi? Kesinlikle öyle. Yani hepsi gibi, o da öyle. Bizim inandığımız ve güvendiğimiz, daha iyisini bulana kadar en iyisinin, en, en doğru açıklamanın o olduğunu düşündüğümüz bir araç. Valla bunu önceden düşündüm, o yüzden kadar seyirciye cevap verdim. Üçüncüsü hiç aklıma gelmiyor ama şu internet sorununa Türkiye'de bir çözüm bulsak, galiba hmm. çok güzel olur her şey. Evet, evet, evet. Artık Starlink'le bağlanacağız. Türk Telekom'la bağlanamayıp <gülüyor> uydudan bağlanacağız. Daha iyi olacak gibi duruyor ee, diyelim. Ee, Valla arkadaşlar ilk defa çalışmış bir ünlüyle karşı karşıyayız. İzlemiş e, eski bölümleri ve <gülüyor> ona göre cevaplarını düşünmüş ama tatmin edici <gülüyor> güzel cevaplar hocam. Hocam bir tek bu, bu soruyu Barış Bey'den izledim. Hmm. Işınlanma, o daha sen soruyu sorduğum anda aklıma geldi ama o da söylemiş, fark ettim sonra. Hı -hı. Evet. Heyecanlı sorular şey bekliyorum. Spoiler hemen, olmasın diye, spoiler şey olmadan devam ediyorum ikinci soruya. Hiç e, sizi heyecanınızı şey yapmayalan. Gezegenlere seyahat mümkün olsa, yani orada kolonimiz var. Normal sürede gidiyoruz. Bir sıkıntı yok. Uçağa binmek gibi tehlikesi yok ama gezegene gittiğimiz daha denince dönülmüyor gibi düşünün. Hangi e, hangi gezegene gitmek isterdiniz ve neden? Eee yani bu sadece kendi galaksimizde mi oluyor bu gezegenler? Başka bildiğimiz Bilmiyorum. öte gezegenlerde olabilir mesela. <gülüyor> ee, peki tamam buradakine gidelim. Herhalde biraz daha... E... Şimdi Mars'a gittik bir şey yok belli ki. Yani oraya pek gitmek istemiyoruz gibi eksi diyorum. Onu eğelim. o <gülüyor> suyla gideyim. Ee, Plüto için bir zamanlar gezegendi diyorlar artık değil. <gülüyor> O yüzden da Gitmişken gittim. yarı gezegene gideceğim? <gülüyor> diye. Evet, ne gideceğim oraları. Bir de küçük sıkışırız sonra. Dünyadan kaç kat sıkışırız. Jüpiter miydi en büyüğü? Evet, evet. Evet, oraya gitmek daha doğru olur. Çünkü arsa fiyatları başta ki kapitalizm olacak ya, daha şey yapamadık yani o kadar büyük bir gezegeni yerleşiyoruz ama kafamız gelişmedi. <gülüyor> ee, o yüzden biraz arsa fiyatları düşük olur, alım-satımlar ucuz olur çünkü bir sürü yer var abi yani. Herhalde onu yetmişlerdi. <gülüyor> evet. Jüpiter'in sıkıntısı gaz devi olduğu için hani e, kayaç bir yeri var mı onu bilmiyoruz tam. Ya da belki biliyorlarsa çete yazsınlar, ben öyle hatırlıyorum. Dolayısıyla şey gibi olabilir, mesela Venüs'ün atmosferi çok yoğun olduğu için Venüs'ün atmosferinde hani bu balon yapıp o balonlarla havada kalıp mı yaşasak gibi planlar vardı. Belki Jüpiter'de öyle olabilir gibi e, düşünüyoruz. Yani gittiğimizde nerede yaşayacağız? Yoksa en dibine gidince kapalı bir şey, gökyüzü falan Yüksek bir basınç değişik de olabilir. Ama uydusunda yaşanabilir belki. Jüpiter'in uyduları çok bu konuda şey gelecek vadeden yerler sanırım. E, tabi yaşanabilir. Ben hani bu kadar hakim olmadığım için uyduları aklıma böyle resimsel olarak geldi de isimsel olarak gelmedi açıkçası. Ne de ismi? Vallahi ben de bilmiyorum aslında çok hatırlayamadım şimdi. Bu Jüpiter'deki olgu bizim hani bu şey var ya Star Wars'un özellikle Empire Strikes Back'te şey Hı -hı. vardır Cloud City. Öyle bir Hı -hı. formda mı yaşamak zorundayız orada? E çünkü gaz devi yani basacağımız bir yer yok. arsa yok yani diye arsa dedik ama <gülüyor> arsa yok yani. Ha, o zaman biraz sıkıntılıymış. Ben bu kadar derin düşünemedim. Evet, Io diyorlar, Io var diyorlar. <Gülüyor> ee, başka var mı bakalım? Ayol bir şeylerden bir tanesi değil mi? Evet, Şüpiterin evet. Uydularından, uydularından bir, tanesi. bir tanesi. Daha kayaç hani şey yapılabilir. Oradan hmm. da şeyi izlemek güzel olur ama ya. Aydan, hani hep dünyadan ayı izliyoruz. Aydan e dünyayı evet. izlemedik, o Jüpiter güzel bir manzara olur. Evet, evet. manzaralı evler satılır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> aynen aynen. Titan varmış. Ha, Titan'ı hatırladım yani Titan. şimdi büyüklerden biri. Titan var doğal gaz dolu demişler. Oh tamam Titan güzelmiş manzarası falan. Uygunmuş Ar yani. Arasını bulalım. Titan'a Titan gidelim o zaman. Ne Ion ne Jupiter Titan. Titan, Titan. Titan dendi. Çok güzel. İsmide şimdi hocam sizi... deyince, bilim bak atıyor Evet, zaten mesela o ışınlanma cevabınızda işte ışınlanmanın türleri bilim kurgu kökeniniz olduğu, dolu olduğu o konuda çok belli. Şimdi bir soru soracağım, biraz sizi tetikleyebilecek bir soru, o yüzden uzun cevap alabiliriz. İnsanımızın bilime yaklaşımı konusunda ne düşünüyorsunuz? Valla açıkçası bilim o hani araçtır diye konuştuk ya. Hı hı. Bilim genelde biraz hani maalesef ki işte kapitalizmin tekelinde. Eskiden şey bir geyik vardı ben e, lisedeyken falan şöyle denirdi. Abi aslında bu işte CD-ROM teknolojisine yeni geçiyoruz bilgisayarlarda. Hı hı. Aslında bu CD-ROM'lar ne, ne teknolojiler var insanların elinde ama önce bunlar satılsın diye onları işte piyasaya sürmüyorlar hı hı. gibi bir şey söylenirdi. Bilmem hatırlar mısın veya yaşım da bilmediğim için. Ama o dönemde herkes böyle deli gibi aslında işte şöyleydi böyleydi falan filan diye. Biz de yerdik. Sonra Hı -hı. büyüdük baktık ki ulan hakikaten bazı bir kısmına kadar doğru yani. insanlar gerçekten hani bilimi bir işte para kazanma aracı olarak en ön planda gördüklerinden dolayı hadi Hı -hı. bana CD-ROM satarken çok büyük bir problem yok. Orada çok önemli bir şey olmuyor. Ama e, Türk sektöründe falan da aynı şekilde işlediği için biraz ahlaki olarak sorgulanabilir bir bilimin içerisinde olduğumuzu hissettiriyor devamlı bana. Keşke Hı -hı. bilim o konuda Hani böyle paranın tekelinde olmasa da para bilimin tekelinde olsa ve neye ihtiyacımız olduğu işte o kişinin fileri hmm. tarafından belirlense diye düşünüyorum Evet evet aslında ben e, şu an epidemiyoloji alanında çalışıyorum Yani yanitıbbi bir alan e, hastalıkların dağılımını sebeplerini risk faktörlerini araştıran ya da sonuçlarını araştıran bir alan e, oradan da bir tecrübemle şunu söyleyebilirim. Aslında temel bilimler, işte, işte epidemioloji gibi, yani bilimin tam e, has kısmında o kadar fazla bu bize para getirir mi, getirmez mi gibi bir şeyi bilim insanları demiyor. Yani, ya da diyen çok az diyebilirim. Çünkü bazı bilim alanları endüstriyle iç içe gider. Ne bileyim malzeme bilimi, işte kuantum, bilgisayarlar falan. Hı hı. Onların haricinde yani epidemiolojideki bir bulgu direkt olarak paraya dönmeyeceği için tam tersine işte acaba işte koronaya e, daha mesela koronavirüse daha yatkın hale gelen, savunmasını düşüren bir şey buldu mesela epidemiologlar. Mükemmel bir bilgi. Bu tarz bilgileri araştırırken ona aslında çok bakılmıyor. Sadece şurada şöyle bir olay yapılıyor. Mesela o araştırmalar tabii para. O paralar alınırken fon alınan kuruluşlar genelde devlet kuruluşları oluyor. Ya da çok büyük e, bazı şirketler böyle ödül olarak veriyor ama çoğunlukla devlet kuruluşları oluyor. Mesela Türkiye ve Hollanda için konuşursam. Dolayısıyla orada da şey ikna etmek. Yani ya bu yapacağız da bu boş bir şey değil. Bunun sonucunda işte teknolojiye de döner, halka da döneri ikna etmekle e, geçiyor aslında bilim insanının e, oradaki ömrü. Parayı aldıktan sonra mı hocam? Yani o kadar bakıldığını görmedim. Hani nasıl olur falan diye Belki ama dediğinizi şöyle bir gerçeklik payı, okay. bilimin teknolojiye dönüştüğü taraf. Yani işte evet. orada sıkıntı var aslında birazcık. Ya, birazcık ben de onu demek istedim. Hmm. Bizim bu işte çizgi romanlardan, sevdiğimiz filmlerden falan öğrendiğimiz kadarıyla devletin bir bilimsel araştırmaya yatırım yapması için sonunda süper asker yetiştirme şartı aranması gerekiyor galiba. <gülüyor> Aksi takdirde bir yatırım yapmıyor. İyi de Kaptan Amerika olacağız mı yani? Hani kafamızdur da biraz. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, evet. Yani bazı araştırmalarda cidden aslında şunu görüyorum. O bilim insanının keyfi keyfi dediği de cidden merakı. Çok deli meraklı oluyorlar. Bunu merak ediyor adam. Bunu öğrenmek istiyor da kadın. Tanıdıklarım var yani böyle hocalar. Bir şekilde onu ikna ediyor. diyor işte bunun sonucunu şöyle şöyle yaparız. Topluma şöyle katkısı olur. Ee, i̇şte atıyorum bazılarında çok net de mesela benim araştırma ben migren çalışıyorum hocam. ...migrenin sebepleri, sonuçlarını çalışıyorum. Mesela migrenin inmeye sebep olup olmayacağı ile ilgili bir araştırma yaptım. Şimdi bunu ikna etmesi çok kolay. Yani inme riskini, felç riskini arttırıyorsa bilelim. Ona göre çünkü önlenebilen bir şey felç. Çok güzel, hani çok net yani adı bile zaten açıklamama gerek bırakmıyor. Ama mesela ne bileyim insan beyni nasıl çalışır? Bilmem ne öğrenirken nasıl çalışır? Şimdi bunun direkt olarak karşılığı yok. Bunu ikna etmeye çalışıyorlar. İlla böyle süper asker değil de genelde şeyi gördüm işte... Yani bu pazarlamaya da yansır, toplumun düzenini de yansır. İşte çocukların e, mesela biz ergenlerle ilgili araştırma yapıyorduk, ergenlerin risk alma davranışlarına bakıyorduk mesela. Yani risk alma davranışını anlarsak ergenin işte yine e, acaba şeyine, ne? Gazabına pardon. uğradım ama görüyor musun acaba? Dur. Şimdi gördüm hocam, şimdi gördüm. Nerede kesildi sizde? Hı. Ee, biz ergenler dedin olarak soruları ondan bir 30 saniye öncesi duymamaya başlamıştım. Ama tamam. Gitti. Tamam. Yani ergenlerle çalışırken de ergenlerin risk risk davranışına e, bakılıyor diyecektim. Şimdi geldi galiba. Size size vereyim. Bağlantı düzeldiyse ben orada çete bakayım biraz hocamız gelirken. <gülüyor> Ali Arif demiş ki Mars'a gidin Curiosity kaçırı, ikinci el okuturuz demiş. Eee <gülüyor> Arge tarafına yatırım yapmak istemiyorlar demiş. E, Türkiye'de demiş Mehmet. E, fakir ülkelerde bilim yapılamaz. Çok katılmıyorum. Her zaman değil. Her zaman değil. Evet e, hocamız gitti. Tekrar gelecek. Dedenin interneti yavaş demiş. <gülüyor> i̇nterneti de dede interneti olabilir. Tekrar ben bir hocamızı eklemeye çalışayım. Evet. Tekrar davet ediyorum. Bakalım. Şimdi her şey yolunda gibi gözüküyor. Vaya geçtim. 4G'deydi normalde ama. Hı hı hı. Beni duyabiliyor musun? Şimdi duyuyorum hocam. Tamam. E sen yine kesik kesik geliyorsun ama ne yapacağız? Siz de biraz, biraz öyle. Şey um, Uçak modunda mı telefonunuz? Mesela ben şöyle yapıyorum. Bilmiyorum doğru mu? Çalıştığı o yüzden mi çalışıyor da. Uçak modunu alıp sadece Wi-Fi'yi açıyorum. Eee Diğer şeyleri de kapatıyorum. Diğer uygulamaları da. Belki bununla ilgili olabilir. Ee, bir deneyip hemen geri gelebilirim. Uçak modu değil çünkü. Tamam onu bir deneyelim hocam istersen. Çünkü yine kesiliyor ne yazık ki. Evet ben orada arada şeye bakayım. Bilmiyorum Cevdet mi? hocanın bağlantısında. Şimdi yine kesildi hocam. Bir deneyelim istiyorsanız. Evet, çok kesiliyor bugün. Arkadaşlar bir çete bir sorun var. Diğer Instagram canlı yayınlarına bakabilir misiniz? Onlarda da mı var? Hani onu anlayalım. Yoksa bizim bağlantımızla ilgili bir şey mi var? Ben şuradan bir hız testi yapayım. Acaba benim bağlantımda mı sorun var onu anlamak adına. Ee, YouTube kanalımıza evet abone olmayı unutmayan Ali Arif söylemiş. Sörcev'de teknolojinin azizliğine uğradı yazmışlar. Korsan bağlantı var diyorlar. Sözcüğe deyince ben anlıyorum. Hani bana değil de Cedet cam vere dediğiniz oradan anlıyorum. Ee, tekrar davet edelim hocayı. Yapacağız arkadaşlar, azimliyiz. Bakalım. Alo şimdi geldim ve her şey yolunda gözüküyor daha en baştan. Süper tamam o zaman hemen soruyla devam ediyorum sizi dinlemek istiyoruz. Bağlantı el verdiği sürece e, bilime ki. yaklaşımı sormuştuk. Şimdi gene değişik bir soru uzaylılar yani dünya dışı yaşam illa böyle eli kolu bacağı olan değil de bakteriler de olabilir. Dünya dışı yaşam sizce var mı? Varsa geliyorlar mı? Yani bence var ve bunla, bununla ilgili normalde çok havalı olan ama gelecek bilimde kanalında çok klişe olan bir sözle yanıt vermek istiyorum. O da şu, yani bu dünyada ya tek başımızayız ya da bizden daha üstün canlılar var bu evrende. Ve ikisi de eşit derecede korkutucu aslında. Evet. Biraz buna inanıyorum yani, yalnız olmadığımıza inanıyorum. Contact'ı çok seven biriyim. Daha çok küçükken hı hı. izleyip oradan etkilenmiştim. Hani eğer gerçekten... Ee, hani bu bir şey Alan kayıp olur da eğer yani sadece biz varsak evet. falan diye. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Yalnız olmadığımıza eminim ama Hı -hı. hani geliyorlar mı kısmı belki de geldiler. Hani bu konuda da çeşitli muammalar var. Hani böyle Hı -hı. gözüm kapalı her şeye inanmıyorum ama yani inançla ilgili bir şeyim yok seçimim. Hı -hı. Ee, zamansal olarak söylüyorum. Zaman farkından dolayı belki de geldiler Hı -hı. diyorum aslında. Ya yani insanlık yani, gelişmeden önce geldiler. Belki hiç biz yokken bir daha da uğramadılar. Bu bir ihtimal bence. Hı -hı. Neden olmasın? Yani Hı -hı. Bunun aksini varlığını da kanıtlayamıyoruz ama bu bir ihtimal. Ee, yani neticede Hı -hı. tam kanıtlayamıyoruz. Ama ben yanlı olmadığımıza aslında biraz burada tam inanmak diyeceğim. İnanmak istiyorum. Çünkü e, öteki türlü Hı -hı. çok boş ya. Zaten hayatın anlamı dediğimiz şey ne bilmiyorum. Bence bunlar yani bu Hani bizim sorunlarımız çok küçülecek bu sayede. Başka evet, sorunlarımız evet. olacak. Heyecanla bekliyorum. Görür müyüm bilmiyorum ama heyecanla bekliyorum o günleri. Evet, evet. Ee, Mars, Mars diye bir dokümenter, doku seri onu işte. Belgesel dizi. Yarısı kurgu, yarısı belgesel olan bir yapım var Netflix'te. Tavsiye edelim onu. Orada e, Mars'ta bayağı şey bakteri şeklinde yaşam buluyorlar. Beklenen de oydu zaten. Bulduktan sonra dünyadaki değişim çok ilginç. hani Yani or oradaki konuşmalar çok ilginç. Cidden yani ortak bir şey olduğunda, ortak bir başka grup çıktığında biz bir araya mı geleceğiz gibi. Onu düşünmekte fayda var. Fermi paradoksu demişler. Evet yani bahsettiğinizde istatistik olarak işte bir sürü yıldız, o yıldızın etrafında bir sürü bayağı yüksek sayıda gezegen var. Hayatı oluşturacak koşullar oralarda da olduğuna göre... Nasıl bunlardan hala haber alamadık yani. Böyle bir paradoks e, söylüyor basitçe. Milyarlarca ihtimal var olmaması neredeyse imkansız demiş Müge. Aynen o şekilde söyleyebiliriz. E, uzaylılarla ilgili aslında sorumuzun biraz şöyle bir tarafı Hani UFO'cular da var ya bir de. Hani işte e, <gülüyor> enstitüler var, müzeler var bilmem neler tırnak içinde. Biraz <gülüyor> da onun için soruyoruz. Ya ben onlara pek şey yapmıyorum ya. Yani benim kafama yatan pek bir açıklama gelmiyor. Hep böyle her senin şey var. Şu vardır. Nasıl kabul etmiş bu görüntünün gerçek olduğunu. <gülüyor> her sene bu denir. Bakarsın official's denir. Öyle bir e, bu doğrudur. Bu bir öfodur. Biz tespit ettik diyen biri yoktur. Ama birileri hep bunu yayar falan. Anlamam yani. çok Şey geliyor biraz. E, artık bu dünyadan bu e, gerçeklikten umudumuzu kesmiş olmaktan geliyor. Keşke bu hmm. meraktan ve bilimden geliyor olsam ondan değil yani, evet, evet. Öyle gelenleri var mı? SETE estütüsü, Dünya Dışı Akıllı Yaşam Arayan bir estütü var. bayağı saygın, işte bilim insanları çalışıyor. Ee, bu arada escapizm aslında değil mi? söylediğinizde? Evet, yani bugünden kaçmak. Birçok giyik kültür Daha önce biz Tancan Fümen'le yayın yapmıştık Twitch'te. Orada da konuşmuştuk escapizmden. Hmm. İşte giyik kültürü veya diğer kültürlerde de... E, bu çok artıyor. hani Korona döneminde bayağı da artıyor zaten. Ee, şimdi bir sonraki soruya geçiyorum o zaman izninizle. Bilim tarihinin en önemli buluşu sizce nedir? Bilim tarihinin en önemli buluşu. Ee, of, vallahi bizi etkileyen tarafından bakıyorum ben bir son tüketici olarak. <gülüyor> Ama aklıma Hı. Ee, biraz daha şey olabilir ee, işte moleküler düzeyde hmm. evet gittin yani ee, mikroskopi gibi şeyler gittin mi gittin sadece evet ama daha böyle işte e, şey gibi daha çok böyle işte ne diyelim hani atom seviyesinde olan hani o incelenebilir onları işte görebiliyor tanıyabiliyor olmamız Hı -hı. hani atomu parçalamaktan bahsetmeyeceğim de o bir önceki aşamadan bahsediyorum yani Hı -hı. Ee, ve bunları Hı -hı. tanıyor oluşumuz bunlarla birlikte işte e, zaten spekülatif bir felsefeden gelen bir acaba bu mudur diye bir alt şeyimiz vardı zihnimiz bu konuda hani insanlık Hı -hı. olarak emin bunu bu felsefi serüven sonunda keşfediği oluşu bence hem böyle iki şeyin geleneğin çok sıkı çalışması ve hem de insanlık tarihinde önemli diye düşünüyorum. Soruna yeterince cevap verebildin mi bilmiyorum ama tabii zor bir soruydu. <gülüyor> Yo, bütün sorular hocam ucu açık ve zor sorular. Bence güzel de. Güzel devam ediyoruz. Ben böyle araları hızlı geçiyorum. İnternet el verdiği ölçüde bir şey gibi hissediyorum. Kesinlikle evet, kesinlikle ediyorum. renk gelmesini de hissediyorum. Evet, evet, evet. Rahatlayınca daha da e, konuşuruz. E, süre sınırımız yok. E, ama e, şunu sorayım o zaman devamında. Biraz da şey yapıyorum arkada, dinliyorum sesi e, internet açısından. Bilim insanı olsaydınız hangi alanda çalışmak isterdiniz diye bir soru yönelteyim. E, kesinlikle astrofizik. Tartışmadan. Hmm. Oo, neden hocam? neden hocamdan sonra sesim kesildi? Şu anda beni duyuyorsan devam edeceğim. Neden? Aynen. O kadar deli tamam. sadece. Neden hocam? Ha, tamam. Peki. E, çünkü şey bana iş geliyor ya. Şimdi bu, bu bir şey etki. Ama bunu kabul ediyorum yani bu etkiyi. Ben bir çoğunuz gibi işte bu start setten çok etkilenmiş bir insanım ama etkilendiğim şey şuydu. Yani biz şimdi yerimizde sayıyoruz ve aslında bir şeydeyiz ya hani ne bileyim bir döngüdeyiz aslında. İşte Hı -hı. yaşam adı altında bir oyun kurduk ve her gün aynı şeyleri yaparak işte farklı sonuçlar, farklı duygular elde etmeye çalışma çabamız bizimkisi. Hı -hı. Ama orada hani hep böyle bir sürü sonsuz denebilecek boyutta bir alan var ve o alanı keşfetmeye. Hatta orada artık Star Trek'te bu iyice gelişmiş ve yeni medeniyetler tanıyıp onlara müdahale Hı -hı. etmeden biraz takılmaya çalıştıkları bir serüven ya günü sonunda Hı -hı. bizi cezbeden tarafı da o. En azından Next generation severim. Onun için söylüyorum. Ben de çok Daha seviyorum onu. Ee, o yüzden hep merak ediyorum. Yani sanki bana e, Neil deGrasse Tyson her şeyi biliyormuş gibi geliyor. Şey. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu şakası tabii ama <gülüyor> hakikaten öyle. Yani e, astrofizik de e, şey de bir alan ya. Hani o gök cisimleri, evrenin, kozmoloji nasıl çalışıyor? Yani Astronomi de var ama astrofizik de böyle daha işte bunun fiziği tarafına inmek. Ah oh, kesildi gene. Bekliyorum. Evet. Ben acaba... Tamam. Şeyde, Astronomi acaba de yine... gök Duyuyor musun şu anda? Hocam şey söyleyeyim. iPad var mı sizde? Ya da Instagram'ın yüklenebileceği başka bir cihaz... Yok ama ben başka bir, bir telefon. Duruyor sanırım. bir mekan değiştireceğim. Kesik kesik geliyor. Mekan değiştireceğim. Tamam, mekan değiştiririm Me hocam. Mekan tamam. Mekan değiştireceğim. Tamam. Tamam. Evet, hoca yine gelecek. E, o arada biz de çete bakalım, sorulara bakalım. Böyle bir talihsizlik oldu. İnternet bize bugün engel sürüyor. Kablosuz A denmiş. Evet. Gerçekten o da ilginç. Yani kablo, yani radyo dalgalarının keşfi kullanılması bilgi iletiminde. Yarı iletkenler, evet. Çok büyük devrimsel nitelikte. Ee... İne denmiş. İlginç. <gülüyor> Elbiseler üzerimizden düşerdi diye. Evet. Interstellar ben izlemiştim ama beni o kadar etkilemedi açıkçası. Star Trek daha böyle İlkini izlemedim. Next Generation'ı izledim. Ee, bir de Discovery'i izledim. Ee, oradaki beni etkileyen bir psikolog olarak şey de ilginç. Hani e, geçmiş dönemdeki insanlara bakışları e, bir bölüm vardı. Evet hocamız geri geldi. Tekrar çağırayım. İnşallah bu sefer çözülecek demişler. Tebdili mekanda ferahlık vardır diyelim. Evet. Selam. Selamlar hocam. İnşallah Selam şimdi Bayfi'ye <gülüyor> bağlandım şu anda. Tamam. Ee, belki bir şey olur diye. Fark i̇yi olur iyi diye. başladık. Çok güzel temiz geliyor hocam. Ben de e, çete bakıyordum. E, o arada. Diğer söylenir misiniz? Kablosuz ağ demişler. Yarı iletkenler demişler. En iyi e, icat konusunda. E, siz de astrofizik dediniz. Astrofizikle ilgili şeyi söylüyorum. Yani astronomi e, tabii ki çok diğer bilimlerin atası, anası sayılan bir bilim. Şey diyorlar hani çünkü hani işte İlk insanlar, ilkin insanlar böyle gökyüzüne baktıklarında orun görüyorlar. Yani çok büyük oradaki örüntüleri fark ediyorlar, örüntü tanıyorlar bir araya geldiğinde vesaire. İşte astroloji, astronomi var bir ara birlikte sonra ayrılıyor vesaire hmm. devam ediyor ama astrofizik cidden böyle evrenin yapı taşı dokusuyla ilgili sorular içerdiği için sanırım sizin için o da önemli. Mesela şey vardı, yanlış hatırlamıyorsam Star Trek'te astrosenologist mi? Ya da zenoloji, yani yabancı medeniyetleri, yani hmm. kendi dışındaki yabancıları, yabancı demek ya zeno, hani xenofor, gibi, hmm. yabancıları hmm. tanıyan bir şey. O galiba şeydi, yanındaki danışman vardı ya, empati kurabilen bir özel yeteneği olan bir danışman var, Picard'ın. Adı ha, unuttum şey şimdi, var. bilenler. Şey diyorsun, kadını diyorsun, anladım, hatırladım. Ha, <gülüyor> o kadın, evet. O kadın yani... yani, şey, psikologların şahı gibi bir şey değil mi yani? Müthiş empati. ...hani diğer kültürleri tanıyor... ...anlıyor falan. O da güzel bir... ...değişik bilim dalları çıkıyor. Mesela... ...astrobiyoloji var. Yani astrobiyoloji... ...dünya dışı yaşamı inceleyen alan. Hani madem UFO'lar konusunda... ...ben hep onu diyorum. Çok ciddiysiniz, Astrobiyoloji biyolog olsanıza... ...hani ciddi incelesemiz de bunu yani... ...diye hep söylüyorum. O biraz lafta kalmayı, biraz işin... ...spekülatif evet. tarafını işte ne bileyim... ...daha yaşam tarzı veya bir para kazanma... ...aracı olarak değil de... Hı -hı. ...öyle işte söyleyelim muhabbet olsun... Değer insanların tersi oluyor tipçiler genelde. Evet, evet. O zaman bir sonraki soruya geçiyorum hocam. 150 yıl öncesine bugünden hangi teknolojik aletle gitmek isterdiniz? Oo Güzel soruymuş bu. Hangisi, ne olabilir? Geri, şey yani şeyi söyleyeyim, kuralları söyleyeyim. Gidiyoruz, Tabii. tek yön, geri dönüş yok. Hmm. Ee, o şekilde gidiyoruz ve yaptığımız şeylerde tarihin akışını değiştiriyor. Paralel bir Tabii. şey yaratmıyor. Yaratmıyor, anladım. Tamam. Ee, Beedle şarkılarıyla gider bir şey. <gülüyor> Pink Floyd <gülüyor> alıp. <Donald. gülüyor> Pink Floyd şarkılarıyla. Bir şey söylüyorum daha böyle klasik müzik dinleyen yani. dünyaya falan böyle. E, Valla yani aslında ne alsam bir süre sonra akışını değiştirmeyeceğim. Çünkü pilli olsa bitecek, elektrikli olsa elektriğini alamayacağım. Hı -hı. O yüzden böyle daha mekanik bir şey mi olmalı sanki diyorum ama onlar da aşırı göz boyamaz. Yani mesela buradan işte plaklarımı ve CD'lerimi alsam uyduruyorum. Ne yapacağım? Evet. Zeyluncu, Zeylendicim bunları. Plakçalar evet. yok mudur acaba? Düşün 1870 şey var mıdır acaba? Ee, belki yani e, ya yok ya galiba. Yani böyle bir sektör olarak yok. Belki sevdeleri mecdife eden bir Hı -hı. şey vardır ama böyle bir sektör olarak ya da işte ev evet. alit olarak yok galiba. Ee, ne olabilir ya? Yani? Hocam şey kullanırsınız ya biz ilkokulda yapıyorduk onu. Ee, kağıdı böyle huni şeklinde yapıp iğne sokup plak çalınıyor ya. Hani bir şekilde mahrum İyi. kalmazsınız o plakları o öyle bir teknoloji ki o çağda bile dinlenir yani. Şimdi şey gibi be şimdi kafam artık çalışıyor biliyor musun? Back to the future'da falan böyle hmm. Alman götürüyordu ve işte akış değiştiriyordu hmm. ama faydası oluyordu, oluyordu, evet. faydası oluyordu falan. Hani acaba Hı -hı. diyorum öyle bir şeyi götürsek dünyaya mesela bir faydası olur mu? Hakikaten mesela tarihi götürsen Yanıma teknoloji Hı -hı. değil de gerçekten böyle e, işte CD'den gösterebileceğim. Belki bir laptop hani yanıma böyle bir Hı -hı. sürü yedek şarjlarıyla ve işte o dönemin en yetkilisine ulaşıp ya bak gelecekte böyle şeyler olacak. İnsanlık Hı -hı. olarak böyle yanlışlar yapacağız ne bileyim şey, hmm. savaşlar olacak, soykurumlar olacak, bilmem ne olacak. Bunları sen hani güç, elinde lider olarak şimdiden Hı -hı. yapmayarak daha güzel bir geleceğe gidebiliriz falan gibi bu Ütopya kuruverdim. Çok de. ilginç. Kafamda. Olur mu bu? İzin var Bence mı? Bence olur hocam. Benim aklıma hep şey geliyor bu soruda. Kitap ya hani kitap ama bugünün <gülüyor> basılmış, hani bugünün almana dediğiniz bütün bu bilgileri ya bir video vardı YouTube'da hep böyle anlatılır. Çok şey de yapmıyorum. Barış Kireli da gelmiş, hocaların hocası Oo. diyor. <gülüyor> Selam Anladım, olsun. Hoş geldin. Ee, şey vardı, ne o klasik video var işte. Size bir icattan bahsedeceğim. Pili gerek yok, hemen instant on açıyorsunuz, okuyorsunuz kitap yani hani. O ama olabilir. Abi etkileyemezsin ya şimdi. Kitabı önce hmm. düşündüm ama o yüzden laptop. Ha, evet. Laptop geçince oha, bu adam gerçekleri söylüyor galiba. Ya da bir sihirli bir falan. şey bu tabii. Evet evet. Çünkü, yani öyle demek ki. Kitap götür. Sen hmm. bunu kendin matbaada yazdın, bastın. Yani 150'den bahsediyoruz. Kitap, kitap var o zaman. Ee, i̇nan, yani uyduruyorsun kafandan, benimle belki. <gülüyor> süper. Süper. Peki, bir soru. Bunu Barış Yocu'ya da sormuştuk. Ay'a gitseniz, yani orada yine şey var, bir yer var, ee, bir lokasyonumuz var ama bayağı gene kalınacak. Hangi ünlüyle giderdiniz, neden? Ee, yani böyle bütün dünyadan istediğimizi alabiliyor muyuz? Evet, evet. Ya da tanıdığınız ünlü de olabilir ama e, istediğinizi Tanı, de alabilirsiniz. Tanıdığımsa Barış Breloğlu'nu alır giderim ya. Hazır buradayken. Oo. Bir blog yapayım <gülüyor> <gülüyor> Vallahi siz dedeler sorunuzu o kadar atışıyorsunuz arada ama aranız iyi diye görüyorum sonradan. Ya, Onlar hep ya. rol. Biraz da şey canım o yani o anlık oluyor tabii o şeyler de <gülüyor> o anda kalıyor tabii ki o tarz şeyler evet. devam etmiyor. Yani. Rol demeyelim de ee, bazen samimi olabiliyoruz çünkü sinirlenebiliyoruz yani hı hı. Hı hı. ama orada kalıyor yani 3 saniye evet. süpte evet. vay be yazmış evet kendisi sizi götürmedi <gülüyor> yalnız onu söyleyeyim ara bozucu burada oyunlar kimi götürdü çok merak ettim <gülüyor> kimi götürmüş Bülent Alkış'ı götürmüştü yanlış hatırlamıyorsam Bülent Alkış'ı götürdü ne yapacaklar orada kendisi seyirci yok bir şey yok <gülüyor> <Yalnız> <gülüyor> yapacaksınız ya güzel Cidinç insan mi? muhabbet edersin evet evet şey eee şey geldi. Neil Armstrong yazmışlar da hani tecrübeli biri en azından diyor. <gülüyor> Abi ben de iki adım gittim falan dedim. <gülüyor> ben de o kadar ben bilmiyorum. De, <gülüyor> o kadar bilmiyorum. <gülüyor> Çok iyiymiş. Peki bu soruyu da seviyorum. Bilim ile hangi fiziksel ya da psikolojik özelliğinizi değiştirmek isterdiniz? E, fiziksel olarak değiştirmek istediğim bir şey yok. Hı -hı. Ama psikolojik özelliğim olarak var. Gerçekten e, çok kaygılı ve umursayıcı tarafımı değiştirmek isterdim. Çünkü Hı -hı. yaşlandıkça bana zarar veren bir özelliğim bu. Yani o kadar da kaygılı olmak istemezdim. Bazen işler hani bu, bu biraz kontrol de geçiyor. Bazen Hı -hı. işler bıraksam da kendi olduğu gibi gitse diye müthiş savaşlar veriyorum kendimce. Hı -hı. Ee, hakikaten veriyorum bu arada. Başarılı bazen oluyorum bazen olmuyorum. Ama bu bende bir stres yaratıyor. Bunu aldırmak isterdim. Hı -hı. Hı -hı. Şu, şu haberi verip genel bu sorudaki psikolojik tarafların çözümü günümüzde oluyor. Hani böyle bu şey bir soru ya işte ileride bir şey olsa ve çat diye değişse gibi bir soru ya. Hmm. Mesela ya bir psikoterapist olarak hani şeyi söyleyebilirim hani kaygıyı yok etmek değil ama aşırı kaygıyı sağlıklı kaygıya çekmeyi e, şeyde yani terapi içerisinde gerçekleştirebildiğimiz şeylerden biri. Yani özellikle konu spesifikse belli konulardaki kaygılar. Ee, Spesifikse şey oluyor. Çünkü önce şeyi anlıyoruz. Ben niye bu kadar mükemmeliyetçiyim? Ben niye bu kadar kontrolcüyüm? Bunu nereden öğrendim? Nasıl öğrendim? Ne zaman işime yaradı? Ve şimdi de şeyi görmek yani. Önce zihinde değiştirmek. Sonra da bunu deneyerek görmek. Deneme yanılmayla. Aa bak işte bugün o kadar kontrol etmedim. İşi başkasına delege ettim. Ben kötü çıkacağını düşünüyorum. Ama güzel çıktı. Bak halloldu. Bir, iki olup. Yani şey deriz hep biz. What is learned can be unlearned. Hmm. yani o öyle öğrenildiyse tersini de öğretmek gibi yapılabiliyor bugün onu da haber verelim e, izleyicilere ve size tabi ben şeylerden değilim hani e, psikoloğu biraz böyle işte kafa doktoruna ben deli miyim kardeşim gideceğim falan diyen hmm. o tayfadan elbette ki değilim hmm. zaman zaman çeşitli özel durumlarım için veya genel durumlar için psikoloğa gitmiş biriyim faydasını görüyorum e, ama işte hmm. e, biraz tabi şey o kısımda hani e, insanın işte hayat akışıyla e bileyim işte ekonomik durumuyla her şeyini biraz doğrudan ilintili olduğu için evet. e, şey yapamıyorum devamlılığını çok sağlayamıyorum ancak artık problemler kontrol edemeyecek veya işte e, durumlar benim hani çok etkileyen durumlar oluştuğunda gitmeyi tercih etmek zorunda bırakılıyorum. Hı hı. Evet ne ne ne, de, ne yazık ki Türkiye'de öyle e, bu önemli çetde şey yazmışlar. <gülüyor> İki Cevdet buraya çok yazmışlar. <gülüyor> <gülüyor> Biz ikimiz bir araya geldik. Evet, konuşuruz da. Bizim benim kuzenim Güzel. var. Ömercan değil. Yani başka Hı -hı. bir kuzenim. Hı -hı. Onun ikimi aslında Cevdet Çağhan. E, ve fakat ailede ona hep Cevdet denirdi. Yani arkadaşlar Çağhan der, ikisi de adı. Ailede de Cevdet denir, Dedemin adı o da çünkü. Dedelerimiz aynı dedemizin. Ee, ben de cehzet olduğum zaman biz bir araya geldiğimizde bize double cehzetler derlerdi hep. Double cehzetler gelin buraya diye. <gülüyor> çok diye iyiymiş. Bağırdı. İkimiz birden efendim diye sesimizdi. İşte o anılarımı canlandırdım. <gülüyor> evet. Bir de az bulunan bir isim ve ben çok seviyorum ismini. Bir de hani isim kombinasyonu yok Facebook'ta da başka yerde de çıkmıyor yani. O da hoşuma gidiyor. Az temin bulunan tek, bir isim. Temin ederim %70'i bizim ailede cehzetlerin. Abimin adı Cevdet. Mütat. Benim adım <gülüyor> Cevdet. Kuzenim var Cevdet Cahang, Cevdet Serkan diye bir başka kuzenim var. Pardon Cevdet Salper. Böyle böyle gidiyor yani. Hı -hı. Var Dede ne var. kadar etkilemiş? Nasıl bir nasıl bir insandı o dede ya? Yani ben de dedemden aldım bu arada isim Cevdet ismini. Vallahi dede etkisi bilmiyorum. Herhalde <gülüyor> e, doktor, otoriter falan bir adamdı. E, Hı -hı. Kız, kızları da ona belki gibidir. Şirin gözükmek için yaptı. Bilmiyorum ki. Uyduruyorum şu anda. <gülüyor> ama kendi adımı... Süper. Adımı. Onu biliyorsundur. Benim adımı. Beni dedem başka türlü etkilemiş. Hı. Yani onu şimdi anlatıp... Aa nasıl olmuş? De dedelerde bin milyon defa anlattım çünkü. Ya be, benim adıma Serhat koymuşlar. Ben bunu koymuşlar. kaçırmışım ya. Serhat koymuşlar. Hı hı. Benim hakikaten nüfus yüzyılım çıkmış yani Serhat olarak. Serhat can Canbermiş. E, dedemin adı Cevdet hı. ama dedem Adana'da yaşıyor. Biz Ankara'da yaşıyoruz. Yani onun e, bayramdan Seyran'a beni yani şey yapması lazım, işte doldurması lazım diye. Hı -hı. Ben ama ısrarla benim adım Cevdet diye bana her Serhat diyenle kendimi yerden yere atarak benim adım Cevdet deyip duruyormuşum. Sonunda bu dedemin çok hoşuna gitmiş ve Hı -hı. E, nüfus almış ve adımı Cevdet olarak değiştirmiş. Yoksa ben bir Serhat'mışım yani. Vav, wow, bu çok ilginç bir isim. İsmi isteye bile al almak yani. Ben de öyle. Yani... ikimiz sevmiyor eski isimleri ama ben sevdiğim ismimi seviyorum yani o konuda. Anlamını biliyor musun? Bak genelde Cevdet'i sorduğumda da Osmanlıca'da biliyorum. baktığımda iyilik, güzellik, mükemmellik gibi anlamları var. Evet. evet aynen. <gülüyor> Süper. Peki, şimdi diğer bölümümüze geçiyorum. Derin sorularımız bu kadar da hocam. Hangisi bölümü? Burada şıklı sorularımız var. Burada gönüllerimizden ve izleyicilerimizden de yeni sorular ekledim. Aynı soruların hepsini birebir sormayacağım. Ama bir hı hı. tane şunla başlayalım. Dediğim gibi bazıları çok kolay olabilir bunların. Hani böyle çok şey seviyor olabilir. Biraz genel kültür, trivia tarzı. Sizce hangisi daha önce icat edilmiştir diye soruyoruz. Hı hı. Bu belli ki şeyli bir soru. Trikli. Trikli evet. Hepsi öyle. Ee, çengelli iğne en köfte duruyor ama aklıma çok yattı. <gülüyor> bir şey <diyeceğim. gülüyor> Kim iki taşı birbirine sürtme dahil mi? O, o çakmak mi? oluyor işte. Doğru aynen. doğru yürüttünüz evet. O yüzden evet, <gülüyor> cevap çakmak aynen. Tamam. Biz tabi bu şeyler modern düşünüp o elle basmalı çakmak düşünüyoruz ya aslında e, baya e, o da aynen. bir çakmak. Doğru söylüyorsun. Evet, evet. Kariyer danışmanım gelmiş. Ona da selam olsun severiz kendisini. Peki Fatih'in İstanbul'u fethettiği gece yediği yemeğin içinde aşağıdakilerden hangisi olabilir? <gülüyor> Bu da yine. Yani <gülüyor> bilgi değil <gülüyor> bunlar. Bunlar bir akıl evet. yürütmeli trivia. Tamam. Tri tri Şimdi patlıcan e, hafet ettiği gece hafeti bitmiş kutlama evet. olabilir yani. diyoruz. Yani bilmiyoruz ya ne yediğini. Evet. Olabilir. Anladım. Bence e, şey yemiştir. E, turp yemiştir. Hı hı hı hı. Ne yemiş. Neden hocam? Evet. <gülüyor> ya yani Çünkü işte bak savaş e, eda ettik. Turp gibi çıktık, fetettik isten bu bahane. Sonra turpları götürmüşüz. Mesaj kaygıları diyorsunuz. Evet, evet. Ama turp yemiş olamaz çünkü turp Amerika kıtasına özgü bir bitki, şey sebze. O zamanlarda gelmemişti anakıtaya. E, şey Siz uçayım ya bizim Adana'da devamlı turp yerler. Onlar yok muydu o zaman? Esinde? Yokmuş, evet evet evet. Ha? Yokmuş. Be. Ben de Araplar turp severdi. <gülüyor> Ee, peki eledim doğru hı hı. cevabı var yani bu kadar da sıkıntı. var var var ha, anladım ee, ya patates soğan hani her yerde olan şeyler bunlar <gülüyor> şey, chat şu <gülüyor> an çok iyi bigback yemiş yazıyorlar <gülüyor> hocam ben aynı şekilde patates de patates de Amerika kıtasına özgü domates de Amerika kıtasına özgü buna hep sonradan ithal geldiği için bir tek patlıcan yemiş olabilir Bilmiyoruz. Bir tek o ok kalıyor şıklar içinde. Tamam. Okey, farklıca. Yanlış bir... bu, bu üçünün Amerikan kıtasına özgün olduğunu ben de yani oradan geldiğini şimdi şey yaptım. Evet, amacımız da o zaten. Böyle ufak bilgilerle şey yapmak. Hı -hı. Bu soruyu bir biraz zor bir soru bu. Akıl yürüterek bulunmayacak bir soru. Bunu da bir gönüllümüz yollamış ama hoşuma gittiği için aldım. Hemen onu gösteriyorum. Dünyada kış aylarında güneşin hiç doğmadığı ülke hangisidir? Bunların benim de hiçbir fikrim yok ya ve şey yani bunların her biri bir ülkeymiş onu öğrenmiş oluyoruz. Bu adlı ülkeler evet, var. Kesinlikle. Ben hani bakıyorum önceden bildiğim bir ülke var mı diye. Yok. Hı -hı. Ee, yani hiçbir dayanağım yok. Hani şeyle atamayacağım. Hani adım C'de C'de falan. Öyle <gülüyor> Aynen dörtte bir şansla. <gülüyor> tamam Palau dediniz. Aynen evet. bu soru öyle bir soru. Ee, bu şeymiş Svalbard aşık kıymış. Geri de burası. Onu ben koydum Sorunun cevabı olarak baya Grönland, e, İsveç, İz, İzlanda şu bayağı o hani 6 ay e, gece olan e, alanda kaldığı için böyle bir adaymış. Ben de bilmiyordum, e, öğrenmiştim. Ben de öğrenmiş oldum. Güzel oldu. Evet, bir sonrakine geçelim. Dünyada en çok insan öldüren hayvan sizce hangisidir? Şimdi bence... Kenya ve sivrisineğin yanında köpek balığı ve aslan değil. Çünkü onların hı hı. seni öldürmesi için çok teferruata girmen lazım. Kenya olabilir çünkü her insanda hani oluşa da biliyor yedikleri gıda. Hı hı. Sivrisinek de bazı bölgelerde yok desek Kenya doğru cevaptır bence. Evet. Çok yaklaştınız hocam ama sivrisinek çıkıyormuş. Hadi ya. Çünkü çok fazla çünkü özellikle veba sıtma veba taşıdıkları için, hı. uçabildikleri için ve aslında çok bölgede de e dediğiniz gibi bazı bölgelerde yaygın ama hani çok yerde varmış. O yüzden sivrisinek çıkıyor. Doğru cevap. Şimdi bir soru var. E bu da yine bu da kolay ama yine şey vurucu işte ufuculara vurucu. Ayın karanlık yüzünde ne bulunur diye bir soru göndermiş arkadaşım. King Floyd. <gülüyor> evet çok güzel. <gülüyor> Bence seçeneklerden birini böyle yapalım. Bu olur. Ben bunu değiştireceğim. Gizemli yaratıklar <gülüyor> yerine Pink Floyd koyuyor. Çok eğ eğlenceliydi. Evet. Tamam. Bunu evet. attık gizemli yaratıklar ama zaten atacaktık. Bu yüzden seni spoiler'ım olarak saymıyorum. Uh -huh. Ay'ın karanlık yüzünde ne bulunur? Ee, ön tarafıyla aynıdır. Doğru. Evet. Yapalım. Evet. Yani bir, çok böyle heyecan verici bir şey değil ama hani şey zannediliyor. Ay'ın karanlık tarafı görüntülenmedi falan. 1959 yılında bir Sovyet e, şeyi uydusu geçerken fotoğraflarını çekmiş. Sıkıntı yok. <gülüyor> Biliyoruz. Öyle bir şey de yok yani ama bu Pink Floyd şey. Bizim bir hocamız vardı. E, Freudçuydu kendisi. Şey vardı kapısında. Pink Floyd diye bir görsel vardır. Hmm. Belki görmüşsünüzdür. O vardı. Tabii, çok, çok, o geldi tabii. aklıma. Baya güzel. Bu soruyu konuştuk. En büyük kütleli gezegen ama e, Jüpiter diye konuştuğumuz için geçiyorum onu. Ha, güzel bir soru. Radyum ve polonyum ile radyoloji alanında çığır açan Kolonyalı bilim insanı kimdir? Yine hiç bir yok tabii ki. Atarak hı hı. bulma yolunda gideceğim. Ee, Joseph Rothblatt bence. Hiçbir neden de söyleyemem. Peki hocam diğerlerin isimler hiç daha tanıdık gelen var mı? Diğer isimlerin içinde biraz daha tanıdık medyatik. Ee, Sanki Marie, Maria Curie tanıdık geliyor bana şu anda. hı hı. hı. Orun dışında hiçbir tanıdım değil. Evet. evet. Doğru cevap Meriküri e, olacaktı. Ve Hatta yani fark etmediği için bunların etkilerini e, radyasyondan ölüyor kendisi. Bayağı hani insanlık için ölen bir bilim bilim insanı ve aynı zamanda da ilginç. iki farklı alanda Nobel ödülü alan tek bilim insanı dünyada. Fizik ve kimya diye biliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve e, bir kadın bilim insanı olduğu için de yine e, öne çıkarıyoruz, anlatıyoruz. Peki. Peki. Bakıyorum Nobel demişken ha öyle bir soruyla bitirelim hangisi bölümümüzü Nobel ödülleri hangi ülkede verilir ee, İsveç Doğru cevap hocam bravo tek attı <gülüyor> <gülüyor> tek attı ama bu bu genel kültür bu kadar da bir ya Norveç ile İsveç değil. çok karışıyor bu soruda o yüzden aslında hocam. güzel olmuş. Herhangi, bak ben o Norveç'te İsveç'i karıştıranlar için bir kısayol söylemek isterim müsaade edersen. <gülüyor> tabii ki. Eğer herhangi bir soruda şu hangi ülkede yapılmıştır diye bir soru olursa kesinlikle İsveçliyim, Norveç'te bir bok olmuyor. Çünkü onu söyleyebilirim yani. <gülüyor> İsviçreli bilim adamları. Ha, İsviçreli ama İsveç'in... <gülüyor> e, <öyle. gülüyor> çikolata İsviçreli değil mi? Yani evet, evet. O da güzel. Tabii tabii. İsviçre çikolatası 500. Evet. Şimdi en sevdiğimiz bölüme geliyoruz. Ee, o da o mu bu mu bölümü. Buradaki hikayemiz şu. E, seçeceğiniz bir bilim insanıyla akşam yemeğine gidiyorsunuz. Dilini biliyorsunuz. Hayatta oluyor kendisi otomatikman. Yani her şey tamam ve konuşabiliyorsunuz. Güzeldir akşam yemeği yiyebileceğiniz bir bilim insanı seçiyorsunuz ama diğer seçtiğiniz eleniyor. Yani eliye eliye gidiyoruz. İbrahim Selim'in ünlülerle yaptığı bu formatı bize bilim insanlarına çevirdik. E, aldık. Ben işte o mu o mu diyeceğim devam edeceğim. Burada da çok bilinen insanların da yanında biraz daha az bilinen bilim insanlarını da katmak istedik. Yine de amacımız burada da e, tanıtmak. O zaman klasik soruyla başlıyorum. Tesla mı Edison mu? Ee, Tesla. Tamam. Nedeni var mı? Açıklayayım mı yoksa öyle? Çok güzel olur. Açıklarsanız çok güzel olur. Tesla çünkü Tesla ile şey konuşmak isterim. Hocam nerede yanlış yaptı ya? Yani hmm. senin teknolojin daha iyi. Ee, niye yani mesela Edison şu anda burada parayla oynuyor da sen yazıksın burada hatta işte. Sizinle <gülüyor> <gülüyor> konuşmak isterdim. Adam, yani, adam daha zaten dertli. Ömrü. <gülüyor> evet. Bir dakika içirirdim yani kendisine. Güzel olurdu. Peki Tesla'den de Edison'a eliyoruz. Tesla ile devam ediyoruz. Peki Tesla mı? Yoksa bizafiyet özel ve genel teorileri ve fotoelektrik etkiyle tanıdığımız Albert Einstein mı? Oo Einstein hocamı tamam, hemen sattım Tesla'yı. Abi sen iki dakikadır ben gidip geliyorum dedim ya gittim oradan. Einstein hocayı gittin. Hocaların hocası. Bir şakalarıyla başladı bir şey. Ben girdi bir şey yani. Öyle başladı şey. <gülüyor> Süper süper. Peki Einstein'a geçtik. Einstein'ın karşısına bir farklı kişi çıkarıyorum. Ee, üzerine basınç e, uygulandığı zaman bu basınçtan elektrik enerjisi üretebilen malzemeleri insan organları üzerine yerleştirerek organların hareketini elektrik etkisine çeviren cihazları da icat eden e, materyal bilimci Profesör Canan Dağdeviren mi yoksa Öyle. Albert Einstein mı? Ee, şimdi Canan hocamızın Ellerinden öpüyorum bir kere. Bitiş. Bunu öğrenmek benim için bitiş keyifti. Ama kusura bakmasın kendisi. Ben Einstein'la bir yemekteyim. O yüzden e, gitmiyorum oraya. <gülüyor> Gelemiyorum. Meşgulüm diyorsunuz. Peki. Karşısına değişik bir isim çıkaralım şimdi. Geçen bölümlerde de sormadığı uzmanları sormaya çalışıyorum bilim insanlarını. Elektromanyetik indüksiyon Manyetizma, elektroliz kanunları, Faraday etkisi ve Faraday kafesiyle tanıdığımız Michael Faraday mı mi, yoksa Einstein mi? Einstein geçemedi. Faraday her ne kadar böyle izlediğim bilim kurgularının yüzde maruz kalıp da olan neymiş bu diye Google'da aratıp da baktığım bir şey olmasına rağmen, hepsi ondan atar biliyorsunuz hani atış oradadır. Hep. <gülüyor> e, yine de bir Einstein'la evet. ben daha böyükim Einstein şey bir adam. Yani ötekiler farkı ne biliyor musun? Nedeni de söyleyeyim hocam. Niye ben Einstein'da rakıdan kalkamıyorum? Çünkü Einstein <gülüyor> bir, bir bilimi e, benim algılayabileceğim seviyede anlatabiliyor bu yeteneğe sahip. İkincisi Einstein'la bilim dışında şeyler de konuşabiliyoruz. Ya yani benim topakta evet. konuşamıyorum. O yüzden şey diyorum ben. Çok güzel Faraday ama sağ diyorum o tarafa böyle gitmiyorum. Nasıldayım hala. <gülüyor> O tarafa doğru, doğru gidiyoruz. Peki. Peki karşısında kimi çıkarabiliriz? Bu e... ha e... Turing makinesi, Turing testi ve yapay zeka konusunda tanıdığımız Alan Turing mi yoksa Einstein mi? Oo yapay zeka diyorsun. Şimdi ama Einstein'le yemek yememiş olacağız Şimdi oradan yedim bir şeyle öğrendim. Tabii yani seçtiğiniz... Ye... En son kalanla gideceksiniz hocam. Eleyerek gidiyoruz. Tamam. En son seçtiğinizde gideceksiniz. Ee, ben, ben hala Einstein'deyim. Hala üstü tutredim. Tamam. Beni kaldıramadın o da. Rakı içmek tamam. için duruyorum. Einstein'ın karşısına şimdi Barış Hoca da diğer hocalar da etki yapmış birini çıkarıyorum. Bakalım ne olacak? Einstein mı yoksa tektonik çalışmaları ve Tetis Denizi kanusundaki çalışmalarıyla tanınan dünyaca jeologumuz Celal Şengör mü? Oh! <gülüyor> Şimdi Celal Hoca sağ olsun çok şey bir hoca olması rağmen bir fantezi yapıyorsak hala Yani hı hı. Çünkü zaten onla oturma ve bir şeyler yemin ihtimal birazdan YouTube kanalımıza evet. konuk olarak falan çağırabiliriz. Ama Einstein'ı maalesef <gülüyor> O yüzden evet. ben Einstein'da kalıyorum. Peki. peki. Peki. Peki. O zaman kimi getirebilirim? Kimi getirebilirim? Peki, ee, Celil Hoca'nın ee, Kankülü Kank Star'ı İlber Ortaylı mı yoksa Einstein mı? Şimdi beni şey yapsın. <gülüyor> <gülüyor> <hocam>. Onu bekliyorum. <gülüyor> ben e, Faraday'a gitmedim hocam, sıra bakmayın. Ama size bir şarkı yaptık, onu dinleyebilirsiniz. Hani evet, hocam evet, gibi. Barış Hoca da Zaten. dedi. Evet. İlber Hoca'ya yapılan, evet. Peki. Düşünüyorum, düşünüyorum. Peki, tamam ya. Bir fizikçi getiriyorum. Büyük bir isim getiriyorum Einstein'ın karşısına şu ya anda. Bir tane var kafamda. Klasik mekanik bakalım o mu? Fizek bakalım Fizek o mu? Fizek. Klasik mekanik ve evrensel hareket yasaları, evrensel kütle çekimi yasasıyla tanıdığımız Isaac Newton mı yoksa Einstein mı? Ee... ha soru. Isaac Newton eğer hafızan beni yanıtmuyorsa, biraz dindar da bir insan aslında, yanılmıyorsam eğer. Hmm. Ee, hmm. Öyle bir şeyden geliyor, yani bir kilise falan gidiyor. Ee, ben de rakı içmeyebilir? O Kolay eleme. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Yaz Einstein rakı içtiğin nereden çıkarıyorsunuz? ben ona o alkol sever ben öğreteceğim ona hani bak, ha, tamam. bak. ana son var yani hani, gibi. güzel peki peki düşünüyorum kimi getirebilirim kimi getirebilirim ha tamam ee, kimi getiriyorum bir saniye ee, yok getiremiyorum yani öyle bir yerde kaldık ki ama gene de tanıtmak adına bir iki bilim insanını söyleyeyim ben ben zaten zevk alıyorum o başta ...şunu keşfeden demiş olmandan onu bilmiyorum Peki. Peki İlber Hoca'nın da hocası, cidden hocaların hocası... ...Osmanlı tarihinin e, Mekke'si kabul edilen Halil İnalcık mı yoksa Einstein mı? <gülüyor> o da vefat etti bakın. Onda da hala görüşemezsiniz. Evet, evet. Etmişti yani. Yanlış okuyorum seni. Aynen. Ee, yok, bir kontrol kaldı. edeyim onu. Yani, beni biraz böyle yani beni kaldırmak istiyorsan herhangi bir şey keşfetmiş değil de bu anlamda popüler olarak üzerine bir, birkaç arkadaşım da yazdığı üzerine felsefe Hı. yapmış kişiler relay tavlayabilirsin. Belki onlarla kafa açan muhabbetler. Carl Sagan denmiş mesela. Carl Sagan da bir bilim insanı. Evet. evet astrofizikçi evet. diye biliyorum. Yani, hani şunu keşfetti diyebileceğin bir şey yok aslında ama Hı hı. Ve bu işte modern e, bilim dünyası katkıları olan bir insan çok çöplerinden. Dolayısıyla o belki fikri değiştirebilir. Peki tamam sormuş olayım. Carl Sagan mı yoksa e, Einstein mı? Carl Sagan galiba. O değişti. Sonunda işte bu. İşte tabii tabii değiştirdim. <gülüyor> Artık yeter dendi. <diye. gülüyor> Peki Carl Sagan mı yoksa onun öğrencisi Neil deGrasse Tyson mı? Ee, aslında aslında Carl Sagan, yani onun da hocaların hocası olduğu için ben de hani onu da <gülüyor> ediyorum ama e, Neil deGrasse Tyson'la gerçek hayatta da tanışma e, isteğim ve arzum olduğu için e, bu Carl Sagan'a bir hak Hı -hı. edip gerçek dünyayla bir ilimisi varmış gibi Neil deGrasse Tyson diyebilirim. Buna da buradan gidebilirim. Güzel. Değişiyoruz. Güzel. Peki Neil deGrasse Tyson mı yoksa DNA'nın çift sarmalının keşfinde de e, payı olan Orun Kashiği biri olan Rosalind Franklin mi? Oo, Rosalind Franklin. Ee, yok ne yıldaymış yani. bir bilim kadın? Evet, evet. Hala ne yıldıgresler? Peki ne getirebilirim? Ha tamam biraz fizikçileri seviyorsunuz siz gene ilginç bir adam belki seversiniz. Kuantum e, mekaniği konusunda çalışmaları bulunan Schrödinger denklemi ve kedisiyle tanıdığımız <gülüyor> Edwin Ervin Schrödinger mi? Yoksa ee, Neil deGrasse Tyson mı? Abi Schrödinger'e gidiyorum. Ve bu çok sağlam bir nedenim var. Oley. Oturacağım, Oturacağım masaya. Neden? Ki, Aga şu kuantumu bize bir anlat gözünü seveyim. Çünkü kuantuma evet. göre her an her şey olabilir. Ee, bir sürü bunun yan dalı çıktı. Herkes kendine göre kuantumcu oldu. Şunu benim kafama sok da ben anlayayım <gülüyor> demek istiyorum. Çok ben güzelmiş. O masada şey yapabilirim. Kuantumu, yani er, Schrödinger'in nasıl anlattığını bilemiyorum ama kuantum bence güzel anlatan hocalarımızdan birini getiriyorum şimdi karşısına. Erwin Schrödinger mi yoksa kuantum fiziği alanında çalışan ışığın doğasını daha iyi anlamak üzerine çalışmalar yapan Cambridge Üniversitesi'nden Profesör Mete Atatürer'in? Ee, vallahi bana daha net anlatır diye, yani kendimi tanımıyordum bu arada onu Net anlatır. En azından aynı dili konuşuyoruz ama öteki de tam anlayacaktık birbirimizi değil mi? Yine de kültürel farklılıklarımız olabilirdi. Ee, daha net anlatır diye Mete Hocam'a geçtim. <gülüyor> Peki. Şimdi bir alan değiştiriyorum hocam. Bir alan kırıyorum. Hep böyle doğa bilimlerinden konuştuk ama sosyal psikolojinin kurucu öncüleri arasında da yer alan sosyal psikolog Muzaffer Şerif mi yoksa Mete Atatürk'e mi? Yok kaldım Mete hocam da. Gitmedim. Şu quantum, Mete hocadayız tamam. Kuantum <gülüyor> <Evet. gülüyor> öğreneyim diye. Bakıyorum bakıyorum. He. Peki kuantumcu birini getiriyorum karşısına o zaman. Mete Atatürk'e yoksa belirsizlik prensibiyle tanıdığımız Werner Heisenberg mi? Heisenberg. Gidiyorum. Ooo değişti. <gülüyor> <gülüyor> değişti. Hemen sattım. Mete hocam birbirine bir, <gülüyor> sattım. Bir, bir, bir, bir. Sattım <gülüyor> Meto <gülüyor> hocam, şöyle bak mısın? Gerçi çok seyirdim halbuki. Ama ben Eee sattım yani. Meto hocam da şey yaptım siz şimdi. Ice satılmışken evet, <gülüyor> evet. doğru. Eee kimi getirebilirim? He, gene tanıtmak adına e, nöronun şeklini çizen ve nörobilim'in babalarından sayılan Santiago Ramon y Cajal mı yoksa eee Heisenberg mi? Heisenberg değil mi Tamam. Kuantum merak ediyorsunuz hocam. Kuantum merakımdan daha deniz kafaramıdır. Kim getirebilirim? Bir daha var aklımda ama onu e, söylersen oraya da gidebilirim. Kim olabilir? Kim ben olabilir? Gene kuantumdan mı? Yok. Hmm. Bilmiyorum şimdi ben getirebilirim ama... ...bilemedim. Siz getirin hocam siz söyleyin. Kimi getiriyorsunuz? Yani ben şimdi Heisenberg'te yemeğe tam oturacağım. Telefonum <gülüyor> çaldı. E, ve telefonum da dedi ki... E, merhaba ben Darwin seni yemeğe bekliyorum dedi O. Ee, heisen belki e bir elimi yıkıyıp geliyorum deyip çiyerim oradan ne <gülüyor> ihtimalle Darwin'in masasına otururum ee, ve hocam, Darwin vardı evet sormamıştım atlamıştım vardı listede ve, ve derim ki hocam peki şimdi yani biz varsak e, biz maymundan geldiysek niye hala maymun var derim <gülüyor> tam gıcıklığına illa bu soruyu <gülüyor> Ve onun can çekişerek benim gibi bir geri zekalı <gülüyor> ya. bu sorunun yes, cevabını tamam. anlatmasını isterim. Yok canım ben gönderme yaptım. <gülüyor> peki, peki, peki. Kimi getti? Darwin'dendi. yani Darwin'in üstünden ah, düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Ee... Hadi bir tane daha getirelim. Darwin mi yoksa arf değişmezi ve arf halkalarıyla tanıdığımız cebir konusunda çalışmaları olan matematikçimiz Cahit Arf mı? Darwin'deyim. Cahit Darwin'deyiz. Hocam. Saygılar. Darwin'de. Darwin'deyiz. Darwin'deyiz. Peki kuantum teorisi Planck sabiti, Planck'ın siyah vücut radyasyonu yasası ve termodinamiğin üçüncü kanunuyla bildiğimiz Max Planck mı yoksa Darwin mi? Ee, yok. Darwin'deyim hala. Darwin'deyim. Darwin... Tamam. Benim için önemli bir südür. Kalkmam çok zor. Darwin'den evet bulamıyoruz. Peki son birini getiriyorum. O da olmazsa tamam. Darwin yapacağız. Tamam. Ee, bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Az Daha önce sormadıklarımdan birini getireceğim. Ee, heh siz bunu demiştiniz başta. Hastalığın mikrop teorisi yani Hı. hastalıkların patojenlerle mikroplarla bulaştığı kötü hava değil de e mikroplarla bulaştığı e moleküllerle bakış yani biyolojik bakış Zayıflamış bakterileri kullanarak aşıları icat eden, pastörizasyonu icat eden, fermantasyonun neden olduğunu açıklayan Louis Pasteur mü yoksa Charles Darwin mi? O Pasteur iyisin bu arada. Ama Darwin'de kalmaya kararlıyım. Çıkılacak o yemeğe. Tamam o zaman... Ama iyisin kabul. Yani şey değil. <gülüyor> değil mi? <gülüyor> Peki Darwin dendi o zaman. Darwin ile sizi uğurluyoruz. Neler... Peki o soru dışında neler konuşmak isterdin? Sen onu sorunuz. Açıkladı size <gülüyor> diyelim. <gülüyor> Şimdi bir dakika. Ben o salak soruyu soran çocuk muyum? O şakayı soran e, Eğer o şakayı Bir kesildi hocam. Zaten... Yani şöyle. Onu size kalmış sorup sormamak. Yani yemeye tamam artık çıkıyorsunuz. Darwin hayatta. Anlaşabiliyorsunuz dil olarak. Siz de yemeye çıkmaya okey. E, vallahi büyük ihtimalle şeyi... E, yani bu hani yani teorilerini hani aslında bu evrimin ya yani motivasyonunu öğrenmek isterdim. Mesela ne yaptın abi sen? Mesela Hı. oturduğun yerde bir gün ya bir dakika ya biz evleniyoruz galiba bence işte gözlemimiz kadarıyla <gülüyor> hani ya da işte ne bileyim zaten bir bilim insanıydın bir şeyleri meraklıydın orada. Evrimle ilgili ortaya atılmış bir takım çalışmaları gördüğünde, buna devam ettirmek, bununla ilgili gözlem yapmak mı istedin? Bu konudaki motivasyonun neydi diye buradan sormak isterdim. Hı hı, yani hı. Şeyi şey, biliyoruz böyle. hocam. Ondan önce evrim kuramı çok eskilere dayanıyor. Yunan, yani Yunan filozoflarına kadar hı hı. gidiyor? Evrimin olduğuna dair, yani zaten var, hani evrim var. Evrim teorisi evrimi açıklayan teorilerden biri. Teorilerden biri ee, bunu biliyor yani o konuyu biliyoruz hani aa değişiyor, evrimleşiyor, neden ama, nasıl oluyor, bunun sebebi ne? Mekanizması neyi merak ettiğini biliyoruz. Hı -hı. Ama tabii merak, daha sorulacak şeyler vardır yani. Yani işte bu motivasyonu, bu araştırmaya onu iten nedenleri vesaire gibi biraz daha işin Hı -hı. hani onun onu motive edecek şeylerini konuşmayı tercih ederdim darbinde. Bir de aslında e, politik bir konuşma yapmak, yani politik ve e, dini bir konuşma yapmak istedim. Hı. Çünkü gerçekten hani günümüzdeki, yani ben günümüzde var olan o argümanlar var ya, hani böyle işte hı hı. kimisi gerçekten hani aygususu düşük diye ama bunu bir hasaret olarak söylemiyorum. Hakikaten yani hı hı. algılamak çok zor bazı şeyleri yani. Bizim de algılayamadıklarımız hı hı. var. Birlerine göre de benim IQ'm düşük yani. O bütün o soruları e, benim ...tavrayabildiğim soruları mesela ona yöneltmek isterdim. Ne tepki verecek bana? Hmm. Belki bende felsefi <gülüyor> derin bir tartışmaya girecek. Belki de e, ne bileyim <gülüyor> çatalını atıp... E, rakısını devirip... ...ben bununla aynı masada oturamam diyecek yani. <gülüyor> yani. O da değişik çok ilginç yani. Zannetmiyorum öyle olacağını. Çünkü ona da öğreteceğiniz hocam şeyler var yani. Siz de tiyatro anlatırsınız, giy kültürü anlatırsınız. Bunları biliyor mu mesela yani? <gülüyor> O zamanlar... Yani Pokemon'u o kadar... biliyor musun? Pokemon'da evrimleşiyor falan derdi. <gülüyor> <gülüyor> İlginç olabilir olurdu ama Darwin. Evet, Bak, evet. Einstein ve Darwin ve bir kim arasında kaldım? Heisenberg galiba değil mi? Hı -hı, bir hı. Mete hocamızla kaldım evet. galiba. Hepsini evet. oturtup kim bir yani... toplu sofra mı hocam? Umu Hayal aslında. Evet, evet hepsini alıp çok güzel. Ama ben üreteceğim. Darwin sen çok evet. konuştun, sus, Mete hocam hmm. boydur diyeceğim. Öyle olur söylesin. <gülüyor> <gülüyor> Şeydi, Darwin gene <gülüyor> <yine gülüyor> çok içti ya. of hadi bakalım. <gülüyor> evet. Hayır çünkü o sofrada eğer ne bileyim moderatör olamayacaksam bir maksim kalmıyor anladın mı? Ne yapacağım ben o insanlar arasında yani? Evet. Eğer e Videosunu kurdum, izleyeyim daha iyi. Diyecekler, yani. Evet evet. Senin fikrin ne diyecekler? Ben böyle e, ben Darwin hocama katılıyorum <gülüyor> falan mı diyecekler? <gülüyor> Çok ilginç. Evet, evet, evet. Çok ilginç. <gülüyor> Star Trek görseli geldi aklıma demişler. Evet. Hangi görsel bilmiyorum ama. Ben bu şeyleri yorumları şimdi açtım. Yorumlar bende şey e, aşağıda bir satır bir satır geliyor. Ha şimdi yükseliyor. Yani soru, bir soru almıyoruz oradan dedi diye. Yani yok, senin... yok. Şu an almıyoruz ama sona doğru alırız. Zaten sona geldik hocam. Üç bölümümüz de bitti. Tavsiyelerinizi sorduğumuz bir bölümümüz var. Sizden. Ee, tavsiye edeceğiniz yani sizi etkilemiş de olabilir ya da yok hani tavsiye ettiğim, beğendiğim diyeceğiniz kitap, film, dizi ve oyun istiyoruz. Ee, ya beni etkileyen kita kitap dediğim şey yani tabii ki hani macera olarak birçok bir şeyin ötesine işte böyle keyifli vakit geçirten bir sürü kitaplar var. Bunların hepsi zaten büyük hep kısmını biliyoruzdur ama ben biraz daha geçmişte işte bu hani geek, e, çizgi romanlar vesaire dediğimiz konulara çok girsem de bunun yanında kitap olarak hep işte böyle daha e, felsefik, politik falan bu, kitabı, bu tarz kitaplar okumayı tercih ederdim. Hı hı. Yine bu e, şeyin, Yalom'un bir kitabı var ya Arvin Yalom, sen kesin okumuştun Yalom giriyor. E, Nietzsche ağladığında diye. Hı hı, i̇şte, hı. Hani ben hep şöyle diyorum. hani Geeklik benim için şudur. Benim geek tanımım budur yani kesinlikle. Hı hı. Merak eden adam aslında biraz böyle hani bu mecraları, bu kültürü merak eden adam. Ben e, işte iyi bir müzik dinleyicisi olduğumu düşünüyorum En azından belli spesifik e, camdalarım var. İşte şu kısmı seviyorum. Şu e, dönemlerin müziğini güzel buluyorum diye bildiğim. O dönemlerden biz grup olan The Doors dinlemeye başladık. da e, Doors dinlediğimde Jim Morrison'ın içerisine girdim. Jim Morrison e, şey yaparken işte e, öğrenirken Jim Morrison işte e, Wagner'le ilgili bir şeyler yapmış, ile ilgili bir şeyler yapmış. İşte Nietzsche okurmuş, Nietzsche severmiş dendi. Yani Nietzsche'ye girdim. Nietzsche'ye girince onun hayatını merak ettim. Oradan da işte bu Yolomo, Nietzsche ağladığında hikayesine ulaştım. Kurgu hı hı. vesaire bir hikaye. O filmler çok enteresan, çok güzel Filmi boktandı da, filmi de var onun bir Avrupa filmi. E, kitabı çok güzel ve hayatımda gerçekten oturup beni hani düşündürten bir e, şey olmuştu. E, ...okuma. Tabii Nietzsche'nin e, böyle bir urdüzer de aynı e, şeyi verdi, heyecanı verdi bana ama o şey değil yani... ...kolay Hı -hı. anlaşılabilecek bir şey değil. Onu ilk okuduğumda bir bok anlamadım. <gülüyor> Sonra da tekrar okuduğumda aldım. <gülüyor> ama a, a, albim yalomdu galiba değil mi? Onun kitabı böyle bir Hı -hı. kitabı daha e, hepimizin anlayabileceği şeyler üzerine. Hı -hı. Kitap, e, kitap olarak bunu tavsiye edebilirim, bir life changer olarak bir Ağladığında, Irvin Yalom Nietzsche diyoruz kitaba evet, o zaman. Evet. Hı -hı. E, film dizi diyorlar. E, Valla dizi olarak benim bilim kurgu severleri izlemediklerse mutlaka izlemelerini gerektiğini söyleyeceğim. Çünkü hani Star Trek falan demeyeceğim. Onu biliyorsunuzdur ama Hı -hı. daha az bilinen ama gene popüler olan Battlestar Galactica var. Hı -hı. Benim çok sevdiğim bir iş o. Hatta ediyorum. İzlemeyen varsa onu izlesin diye. Hani her şeyde böyle ...dramatik örnekler vermemek adına da biraz burada bilim kurguyu tercih ettim. Ee, film olarak hı hı. benim hep bu soruya verdiğim six bir cevap vardır. En sevdiğim ilk 10 filmin arasındadır ama... ...benim enlerim pek yoktur bu konuda. Çok hayatımı değiştiren hı hı. bir filmlerden bir tanesi... E, ...Guguk Kuşu'dur, Jack Nicholson'ın. E, çok hoş, hoş bir filmdir, 1975 yapımı. Kendisinin de işte Oscar almış olduğu bir film. Biraz kitabından farklı hı hı. ve fakat çok e, hoş, çok orijinal. Ee, yani sınırlarımız işte kabiliyetlerimiz, hmm. hayata bakış açılarımız, yapabildiklerimiz boşa geçirdiğimiz zamanlar bunları hmm. aslında anlatan bir yapıt olduğundan dolayı beğenirim. Ne kaldı hocam? Film, hmm. kitap dedim. Ee, ha, oyun ya kaldı. şimdi kitap evet oyun kaldı. Kitap hocam e, Irving Yalom, e, Nietzsche Ağladığında dedik. Dizi Battlestar Galaktika dedik. E, film Google hmm. Kuşu dedik ama ben yani burada Ahtine, hayal kırıklığına uğruyorum şu anda çünkü ne ne ne ne ne ne ne, ne diyeceğim <gülüyor> yani niye, niye yok lord of Rings olmalı hayır ama şimdi bak çünkü niye yok biliyor musun abi lord of Rings mükemmel ki ben biliyorsun yani senle bunu daha önce konuştuk hani evet. e, birkaç defa okudum filmlerini birkaç yüz defa izledim o yüzden e, her sene kere... izliyorum ben bir, her sene bir yani, maraton bir sene kere sene izliyorum sene. Ekim'de evet. izlediğim için bana sanki e, yani daha yeni geliyor ama hı hı. bu sene izlemedim daha. Ekim'de olduğunu saymazsan. Biz Discord'da izledik hocam. E, e, şeylerle, gö, gönüllerle. Yani herkes aynı anda açtı. Nereden izliyorlarsa hani bir telif hakkına saygı duyarak. Ama hı hı. şey yaptık mesela izlerken üzerine durdurup yorumlar yaptık. Ben psikolojisini hı. analiz ettim. Kare kare. Çok güzel oldu o. Bakın bir dahaki senesi e, seneye nasıl izleyeceğiz acaba? E, çağırırsan gelir. Büyük bize zevkli. Aa, tamam. Tabii sonra. ki. Tabii ki yaparsa. Ee, Lord of the Rings, hani senin önerdiğin dedim. Lord of the Rings çok popüler. Yani artık ben Lord ha. of the Rings önermiyim ya dedim. Yani, Şimdi anladım. öneriyor zaten. Yani e, değişik bir bakış açısıyla bakayım dedim. Yoksa tabii ki öneririm. Okumayan varsa hala hani Hı -hı. Diyorsun, tabii. Süper. O zaman e, oyundayız. Onu soralım. Ee, oyun olarak yine değişik bakış açısı olarak beni çok etkileyen oyunlardan bir tanesi, biraz Dede Bey olduğumdan dolayı eski bir oyun vereceğim. Adventure oyunu bu. Sanatorium diye bir oyun. Hikayesi hmm. o kadar iyiydi ki hala unutamıyorum. Yani böyle benim için hani o özellikle bilir herkes, oynayan herkes ikinci bölüm hmm. Mami'li bölüm diyeyim öyle anlasın oynayanlar. Hmm. Hala hafızalarımdadır. Yani kabus gibi oyun hakikaten çok güzel oyun. Havse hmm. ederim onu oynayın yani diye. Senatörlüğümü oynamış olun Hikayesi, oynanış şekli vesaire çok güzel. Oynadın mı bilmiyorum sence. Yok ben şimdi bakayım dedim hani, hani oynayıp da adını bilmiyorum unuttum mu diye. Yok oynamadım. Şey çağrıştırıyor ama o mu acaba? Bu neydi ona da Outlast. Outlast diye bir oyun vardı. Orada Onu da oynama. böyle bir akıl hastanesine gidiyorsunuz gazeteci. Bir gece sürüyor Yok. oyun. Çıkmaya Onun korku mekanikleri beni çok şey yapmıştı yani aşırı şöyle bıraktım oyunu çünkü şöyle dedim yani bu kadar dedim hani limbik sistemimi bu kadar yormaya gerek yok dedim. Yani sürekli hoplama zıplama, <gülüyor> sıçrama dedim. Gerek yok bıraktım yani. Çünkü şey değil korkutma hani ay çok korktum gibi değil. Sıçratma hani böyle şey ne diyorlar ona şey screen. Bir şey diyorsunuz ya neydi onlarda? J jumpscare mi? Jumpscare. Aynen öyle bir şeydi yani. Amnesia demişler. O da bu Outlast'e biraz benziyor. Bir tane oyun oynamıştım. Among the Sleep diye bir oyun. gaba indie oyunu. O da çok Hı -hı. ilginç. Bir bebeği oynuyorsunuz ve bebeğin rüyalarında geziyorsunuz diyeyim. Gerisini söylemeyeyim. Spoiler Hı -hı. olmasın. O da değişik e, söyleyeyim ama Sanitariyum'a bakacağım hocam. Eski oyunları Şimdi Sanitariyum'la ilgili 3. 4. bölümde yavaş yavaş anladığınız bir klik var. Spoiler olmasın diye söylemiyorum. Ama Hı -hı. onu anladığınızda olaylar bir anlam kazanıyor ve çok tatlı oluyor yani. E, o, o tarz oyunlardan. Çok güzel ya. Ben şu an geçen söylemiştim bu Middle Earth biri bitirdim tekrar. Bilmem kaçıncı defa. Middle Earth 2 oynuyorum şu anda. Bu aralarda onu oynuyorum. Yani ne varsa eski oyunlarda var diye söyleyebiliriz. Peki bakalım başka sorumuz var mı? Sanırım son sorumuz. Bu da Emirvaki bölümü diyorum ben artık buna. O da şu. Hangi ünlü arkadaşınızı bu challenge'a davet ediyorsunuz sizden sonra gelsin diye. O Barış Bey beni mi davet etti? E, Barış Hoca e, Bülent Alkış'ı davet etti. Bir de Can Türk Doğan'ı davet etti. Can Hı. Hoca ile konuştuk. Haftaya geliyor. 3 Mayıs'ta Can Türk Doğan'ı yapacağız. Bülent Hı. Hoca'dan daha cevap alamadım. E, onun dışında e, davet edilen Olmadı başka. O zaman iki kişi kaldı benim davet etsem <gülüyor> ayıp olacak. O da Ömer <gülüyor> Gül Güldal tabii ki. Rockstar kuzeninizi. <gülüyor> Rockstar kuzenini davet buraya. Peki gelir mi sizce bilmiyorum. Biz mesaj gelir atalım. Gelir geçin. Ben ona, sağ ol <gülüyor> bu arada çok güzeldi program, çok eğlenceliydi. Ben başta böyle ulan bilim vesaire dedim ama hani <gülüyor> bilimden çok akıl yürütme, yani böyle biraz da muhabbetle akıl yürütme keyifleri Hı hı. E, çok hoşuma gitti. Ben öyle bir anlatacağım ki ona gelmemesine imkan yok. İşte bu. işte bu. Çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Bizim de çok hoşunuza gitti. Biraz internet bizi engellese de o işte ilk baştaki şeyler dediğiniz gibi e, alışma şeylerimiz ama mükemmel geçti ondan sonra. Çok keyif aldım. Zaten biliyordum e, keyif alacağım. Ben takip ediyorum sizi. İsimlerimiz evet. aynı olduğu gibi bazı <gülüyor> konulara bakış açılarımız, işte lotur sevgimiz falan çok benziyor. O yüzden çok hoşuma gitti benim için. Çok güzel bir akşam oldu. Teşekkür ediyoruz. Benim ediyorsun. için de öyle. Benim için de öyle. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Bütün izleyenlere teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bilimle kalın. Hoşçakalın.